Bu videoda, türevlerini bildiğimiz bazı temel fonksiyonların ters türevlerini bulmaya çalışacağız. Amacımız, bu fonksiyonların türevlerine ne kadar alışıksak, ne kadar aşinaysak, ters türevlerine de o derece aşina olabilmek. Ayrıca bu videoda bir değişiklik yapıp, x'ten farklı değişkenler kullanacağım. Mesela, burada t cinsinden bir fonksiyon var ve t'ye göre ters türev alacağız. t'ye göre ters türev alacağımız için de buraya dx yazmayacağız. Belirli integral konusunu işlediğimizde bunun sebebini daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Evet, şimdi soruya geri dönelim. Buradaki ifadenin ters türevini bulmak istiyoruz. Bu ifadenin ters türevi, sinüs t'nin ters türevi ya da belirsiz integrali artı kosinüs t'nin belirsiz integrali ya da ters türevi olur. Şimdi de tek tek bunların ters türevlerini bulmaya çalışalım. Trigonometrik fonksiyonların türevlerini almayı biliyoruz, öyle değil mi? Mesela kosinüs t'nin t'ye göre türevi eksi sinüs t'dir. Eğer burada sonuç olarak sinüs t bulmak istiyorsak, eksi kosinüs t'nin türevini almamız gerekiyor, değil mi? Evet. Eğer eksi kosinüs t'nin türevini alırsanız, sonuç sinüs t olur. Tekrar edeyim, kosinüs t'nin t'ye göre türevi eksi sinüs t'dir. Eksi sinüs t. Kosinüs t'nin başına eksi koyarsanız, yani eksi kosinüs t'nin türevini alırsanız, pozitif sinüs t elde edersiniz. Buraya sinüs t'nin türevi olarak eksi kosinüs t yazabilirim. Eşittir eksi kosinüs t artı sırada kosinüs t'nin ters türevi var. Sinüs t'nin t'ye göre türevinin kosinüs t olduğunu bildiğimize göre kosinüs t'nin ters türevi sinüs t'dir. İşte bu ifadenin ters türevini bulduk. Bir örnek daha yapalım. Burada değişkenimiz t değil belirsiz integrali. Hatta bir saniye burada bir hata var, bu t'nin a olması gerekiyor. Hemen düzeltelim. Buraya a gelmesi lazım ki, a'ya göre belirsiz integral alabilelim. Eğer burada t olsaydı, tüm bu ifadeleri sabit sayıları olarak değerlendirmemiz gerekirdi. Neyse, kafanızı daha fazla karıştırmadan yanlışı düzeltelim ve buraya d a yazalım. a'ya göre belirsiz integral ya da ters türev alacağız demiştik. Az önce yaptığımız gibi bu ifadeyi parçalara ayıralım e üzeri a'nın belirsiz integrali, yani e üzeri a, da Artı, 1 bölü a'nın belirsiz integrali ya da ters türevi, 1 bölü a, da. Evet, işte böyle. e üzeri a'nın ters türevi nedir? Üstel fonksiyonlar hakkında bildiklerimizi hatırlayalım. e üzeri x'in x'e göre türevi e üzeri x'tir. Ve bu e üzeri x'i matematikteki en havalı, en çılgın sayı yapar. Peki şimdi x yerine a koyarsak ne olur? e üzeri a'nın türevi yine e üzeri a'dır. e üzeri a'nın türevi e üzeri a ise e üzeri a'nın ters türevi de e üzeri a'dır. Peki sonuna bir sabit eklemeniz gerekebilir. Aklıma gelmişken sabit sayıyı buraya da eklemem gerekiyor. Evet sabiti sakın ama sakın unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. e üzeri a'nın ters türevi neydi? e üzeri a. Peki ya 1 bölü a'nın ters türevi, bunu bir önceki videoda görmüştük. 1 bölü a'nın ters türevi ln, yani a'nın mutlak değerinin doğal logaritmasıdır. Ve son olarak, sonuna sabiti de eklersek, bu ifadenin de ters türevini bulmuş olacağız. Ve evet, bitti. Karşınızda bu iki ifadenin ters türevi.